Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TYT geometri soru bankasında dik üçgen konusunun ÖSYM tarzı testlerinden test 3'ün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda ne verilmiş? Bir dörtgen verilmiş. 150 60tı var bir de 3 5x deniyor bizlere. Ne yapabiliriz? Hocam üçgen oluşturalım hevesinde olanlarınız vardı. Şunu şöyle çizdiğiniz zaman özel açıyı parçalıyorsan çizme. %99'u tutmaz kardeşim tamam? Ee, öncelikle hedefin özel açıyı parçalamamak olsun hocam. O zaman şuradan şöyle dik üçgen oluşturalım. Ama 150 de özel. 150'nin nesi özel? 30'u özel. O yüzden bunu da parçalamayacağız. E ne yapacağız? Zaten bu bir dörtgen. Dörtgen çeşitleri toplam 360 ya. Şurayı toplayacak olursan 90-60 daha kaç yapıyor? 150. 150 daha 300. Buraya da 60 derece kaldı. Bak 60 derecede özel bir açı. Burada bir parçalanma yapmaz lazım. Ya da hocam X'e ait şöyle bir 90 derece çizsem... Ya arkadaş burada da 90 çizince 60 parçalamış oluyorsun. Belki çıkar ama İslam kalabalığıyla çıkar. Bunu da yapmayalım. E burada bütün açılar özel. 150 özel, 60 özel, 60 özel, 90'da kısmi özel. Hiçbir özel hiçbir açı parçalanamayacak durumdaysa bir dörtgende üçgene tamamla. İster bu şekilde üçgene tamamla, istersen gel bu şekilde üçgene tamamla. Büyük ihtimal şekle bakan bu şekilde tamamlar. Ben de böyle yapacağım. Şu şekilde tamamlamak aşağı doğru biraz önceki gibi tamamlamak aslında en mantıklısı da çünkü eşkenar üçgen oluşuyor. Daha kolay çıkar. Ama biz yine de buradan yapalım. E şurası kaç oldu? 30. Hocam 60-90 ise burası da 30 oldu. Bak ikizkenar kenar üçgen çıktı. 5 ise 5. Sonra 30 30 123 üçgeni 5-5 ise burası da 5 köküç yaptı. Ve büyük üçgende de ne var? Burası 6 köküç oldu. E burası 6 köküç ise 60'ın karşısı 6 köküç 30'un karşısı 6'dır. 90'ın karşısı kaç yapacaktır? 90'ın karşısı da 12 yapacaktır. Çünkü 30'u karşısı 6, 90'ın karşısı 12. 5'i buradaysa x'e ne kaldı o zaman? 7 kaldı. Yani birinci soru akçay çıktı. Geldik ikinci soruya. Hocam dik çizerim, dik çizerim. Ama burada dik çizdiğin zaman 90'ın karşısı 5 ise 5 kök ile uğraşacaksın. Bak şu şekilde yapabilirsin. Dik çizdin, dik çizdin. Sonra burada da bir dik üçgenle sonuca ulaşabilirsin. Ama dikkat et. Böyle saçma durumlarla karşılaştığın zaman bir, daha kolay bir durum vardır. Bak bir dörtgen var. 45 45 Aa, ben bunu üçgene tamamlarsam bak Yukarıdaki üçgeni de öğrendik zaten üçgene tamamlarsam özel bir durum oluşuyor mu oluşuyor özellikle eşkenar üçgen özellikle 45- 45 90 üçgen oluşuyorsa da yapabilirsiniz bakın 45 45 90 üçgen oluştu bu bir ikizkenar üçgen yaptım yaptı E o zaman buraya bir a dersen Burası a artı 6 Hocam Burası a artı 6 iken Burası da artı 6 buraya a artı 1 mi kaldı Evet Şurada öncelikli olarak bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Normalde şöyle demen lazım. Bak normalde 5'in karesi eşittir. A'nın karesi artı A artı 1'in karesi demen lazım. Ama olaya bak şimdi. İşlem işlem işlem de A'yı bulabiliriz. Hisset kardeşim. Ne vardır burada? Hocam büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgendir. A yerine 3 koyarsam 3, 4, 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. E o zaman burası ne çıktı arkadaşım? 3, 6 daha 9. Şurası 9. Burası da 9. 9, 9. İkisi kenarda iki üçgenden dolayı. buraya da 9 kök buluruz. Yani cevap E diremi çıktı. ikinci soruda. Geldik 3'e. Bir dik üçgendeki açımız 30 derece verilmiş. Hemen buradaki açı kaç derece? 60 derece. Hemen 30 60 90 özelliklerini kullanabiliriz. Burası kaç? 16. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8'dir. 60'ın karşısında nedir? 8 köküştür. Şimdi ne yapacağız? İşte özel açı mantığını kullanacağız hocam. Şuradan dik çizebilirim mesela. Buradan dik çizdiğinde 90'ın karşısı 11 30'un 30'ın karşısı 11 bölü 2 olur. Tamam. İkisi e ait dik üçgen oluşur. Pisagor mantılarından sonuç çıkar mı? çıkar? Ama böyle böyle ikililer geldiği zaman büyük ihtimal daha kolayı vardır. E ne yapabilirim? X'e ait dik üçgeni sadece oradan değil ki şuradan da dik çizerek oluşturabilirim. Buradan dik çizdiğimizde güzel bir şey gelecek mi bakalım. Bak burada 30-60-90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 8 kenar, 30'un karşısı 4'tür. Burası 4 köküçtür. Hocam tamam 5'te 1 kaldı ve burada Pisagor. Daha kolay çıktı gördün mü? 1'in karesi artı 4 köküçün karesi. Yani bu kaç yaptı? 48 artı. 1'den 49 yaptı. X kare eşittir 49'dan. x'i de böylelikle kaç buluruz? 7 buluruz. Evet 3. soru Edremit oldu. Geldik 4. soruya. Yukarıdaki, 40, yukarıdaki 45 birim kareden oluşan zemin B, B açısı 90 derece ve bir kenarı AB olan bir dik üçgen oluşturmak için 3. köşe hangisi olabilir? Mesela bir üçgen oluşturdun. B köşesi 90 derece oluyor mu diye bakacaksın. E hocam burada Pisagor bağıntılarından gidebilirsin. İşte bu uzunlukları bulup. Şu uzunlukta belli zaten 3 birim Pisagor sağlanıyor mu? Bundan bulabilirsin ya da kardeşim şunu çizdin ya bu 90 derece mi? Evet şöyle de bakabilirsin şu bak 2 birim. Aa hocam haş kare eşittir 1 çarpı 2 sağlanıyor mu? Aa, öklit sağlanıyor mu diye bakarsın. Hocam şuna baksak bunda da sağlanmıyor. 2'nin karesi 1 çarpı 3 yapmıyor. E hocam şu oluyor mu diye baksak şöyle. 2'nin karesi şuraya kadar kısım kaç yapıyor? 4 yapıyor. Evet 2'nin karesi eşittir. 1 çarpı 4 öklük bandısı sağlandığından noktamız ne oldu o zaman? E. E'den bir üçgen oluşturursam böyle B köşesi dik açı oluyor. Dolayısıyla cevap C. Han oldu. Evet geldik 5. soruya. Şekil 1'de eni 1 metre ve boyu 39 metre uzunluğunda ve düzlemsel görüntüsü dik dörtgen biçiminde olan diyor bir ahşap direk verilmiştir. Bu direk rüzgar nedeniyle 2 inden kırılarak 3 eş parçaya ayrılmış. 3 eş parça. 39 metreydi uzunluğu. 3 eş parçaya ayrılmışsa o zaman burası 13 Burası da 13 Burası da kaç olacaktır? 13 olacaktır Şuradaki genişliği de 1 olarak verilmiş E bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor Ya şuraya kadar kısım belli 13 Hocam ben şuradaki uzunluğu bulmam lazım E burada 90 dereceler var Dik üçgene karşılık getireceğiz Dik üçgene karşılık nasıl getirebiliriz? Dik dörtgen oluşturmak en etkili silahlarımızda Hemen şöyle bir dik dörtgen oluşturduk Hocam birken burası da 1 Burası da 1 Toplam uzunluğu 13'tü O zaman buraya kadar ne kaldı? 12 kaldı e burası da 13 ya Pisagor bağıntısından 12-13 Ne üçgeni 5 12 13'ten burayı 5 buluruz Cevap 13 artı 5'ten 18 değil Dikkat et çünkü şuradaki uzunluk da var Yani toplam şu uzunluk isteniyor bizden 13-5 ve 1'in toplamı 13-5 ve 1'in toplamı da kaç yapıyor 19 yapıyor Şuradaki soru işareti olan kısım Yani cevap ekle. ne oldu Edremit oldu arkadaşlar Geldik bir sonraki soruya Şöyle bir öklük bağıntısı verilmiş Öncelikli olarak şuraya bir H diyeyim. H kare eşittir P çarpı K'yı kullanayım. H kare eşittir 9 çarpı 16'dan. 9 çarpı 16'dan yani 144 yapıyor bu. E hocam 144 H buradan kaç gelir? 12 gelir. H'ı 12 bulduk. Bu 9 12 3 4 5'in 3 katından dolayı. Burası 15 12 16 4 katından dolayı. Burası da 20 bulduk. Şimdi şöyle bir katlama yapılmış. Katlamayı eski haline geri açalım kardeşim. Şöyle katlamayı açtık eski haline. Açınca bak şimdi. Burası 15'ti. Katladığın zaman burası da 15 mi oldu? Evet. Burası 9'du. Burası katladığınız zaman 9 oldu? Evet. E, bunun tamamı 16'ydı. Yani 16 olacağından dolayı buraya kaç kaldı? 7 kaldı. E hocam burayı da 20 bulmuştuk. Burası da 20. Şuradaki kırmızı bölgenin çevresi isteniliyor. Bizden yani 20 artı 15 artı 7 isteniyor 22, 40 kim yapıyor cevap? Evet. Böylelikle cevabı C'ye bulduk. 6. soruda. Geldik 7. soruya. Yani. Evet. Uzunluğu. 17 cm olan bir tel köşe açıları dik olacak biçimde bükülerek A ile D arasına şekilde görüldüğü gibi. A ile D arasına uzunluğu 90 derece olacak şekilde. Arkadaşlar 90'lar çok olunca böyle şey yapmamız lazım. Dik üçgen falan oluşturmak lazım. Şimdi BC'ye uzunluğu isteniliyor. BC'yi bulmak için neyi bulmamız lazım? Hocam şuradaki uzunluğu bulmamız lazım ki. Çünkü 90'lar çiler kenar ortayı ne oluşturdu? Muhteşem üçlüğü oluşturdu. E hocam bunu nasıl bulacağım? 7, 5 ve 5 verilmiş. E, dikdörtgen oluşturmak en etkili silahımız Hocam dikdörtgeni şöyle oluşturayım İstersen alt taraftan da oluşturabilirsin fark etmez Dikdörtgeni böyle oluşturdum 7 iken 7 e iken 5, 5 5 12 ne üçgeni 13 Hocam 13 ise burası da 13 Burası da 13 ve x'i kaç buluruz 26 olarak buluruz Yani 7. soru balıkesir oldu Geldik 8'e 16 metre uzunluğunda metal düz bir boru Önce ortasından 120 derecelik açıyla Bükülüyor ortasından büküldü 8 8 yaptı Aynı işlem borunun üstte kalan parçaları parçalarını iki defa daha uygulanıp bir sokaklanması elde ediliyor. Üstteki parça da tam ortasından 4 4 şekilde büküldü. Sonra buradaki üstte kalan parçada şuradaki parçada arkadaşlar 2 2 diye büküldü. Şuradaki mesafe kaçtır diye soruluyor. Ben buranın kaç olduğunu biliyorum, 8 olduğunu biliyorum. Hocam burada kaç kaç derece? Burada kaçı da 120 derece. E burası 120 derece ise şu şeyleri bükülmeden önce şunu şöyle uzatsak kardeşim şunu şöyle uzatırsam, şunu da şöyle uzatırsam, ya şunu derken işte şunu bir şunu. kaç da 120 derece ya. Hocam burası 120 ise burada kaç kaç yapar? 60 yapar. Burası 120 ise burası da 60. Açı 60. E hocam burası da 120 ya. a bir M kuralı sağlandı. M kuralı sağlandığı için 60 60 toplamı 120. Bunlar ne oldu? Paralel oldu. O zaman ben şuradaki şunun uzantısına X diyebilirim. Yani ben şuradaki şu mesafeyi bulmaya çalışacağım arkadaşlar. E120 ne yapabilirim hocam? Şunu yapayım. Hop şöyle. Ya 120 parçalanmaz. Hocam 30 30 120 oluştu. Burası da 90 derece olur falan filan. Ya tamam da. Yani parçalamasan daha iyi olur. E120'nin nesini kullanacağım hocam ben? E120'nin nesini 60'ını kullanacaksın. Çek kardeşim buradan bir 90 derece. E 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. Ha e, tamam. Çok güzel. E, buradan 60 derece var. Hop şöyle bir dik çizsek. Burada uzunluk 4 ya. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaç yapar? 2 yapar. Şurada e, şuradaki uzunluk kaç? 10. E bu da aynı mesafe. Buradaki da 10 olması lazım. E hocam 10'sa 1 ikisi yani 3'ü buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 7 kaldı. Bizden de şuradaki mesafe isteniyor zaten. 8. soru. Böylelikle ne çıktı? Ceyhan çıkmış oldu arkadaşlar. Yani cevap 7. Geldik 9'a. Şekil 1'de zemine uzaklığı 60 cm olan kapalı bir bariyer verilmiştir. Bariyer bu konumdayken saat yönde 30 derece döndürülmüş. Bu arada 90 burası 90 burası 90 burası 90 burası dikdörtgen oluştu 60 sa burası da 60 mı 60 evet burası 60 sonra bariyer kaç derece 30 derece döndürülmüş arkadaşlar bariyer döndürülmeden önce tam bu konumdaydı değil mi evet bu değil hatta tam şu konumdaydı sonra bu konumdayken ne oldu hop şuraya doğru döndü e bu bariyerlerin uzunlukları birbirine eşit değil mi evet Şimdi arkadaşlar şuradaki mesafenin yine burada şu mesafe 60 verilmişti. E, dolayısıyla burası da 60 değil mi? 60. Ve bu kaç derece döndürmüştü? Onu ihmal etmeyelim. 30 derece döndürmüştü. Hocam burası 60 ya. 90'dan dolayı zemine paralel ya burası. E, buraya da 120 derece kaldı. 120 kaldı daha doğrusu. 180'den 60 çıkınca. E, burası 30'u karşı 120 ise 90'ın karşısında kaç yapar? 240 yapar. Sonra buna göre diyor bariyer zemine. Dik konumda açılarak açıldığında ucunun zemin olan uzaklığı ne olur diye soruluyor. Arkadaşlar bariyerimizin uzunluğu 240 bulduk? Evet dik olarak açıldığında Hop şöyle. Şuradaki uzunluk kaç olacak? 240 olacak. E, buradaki uzunluk da 60. Toplam bu uzunluk soruluyor bize. Toplam şuradaki uzunluk 240 la 60'ın toplamı yapar. Yani cevap böylelikle kaç yapar? 300 yapar sevgili dostum. Yani 300 de. bu santimetre cinsinden ya. Kaç metreye eşittir? 3 metreye eşittir. Cevap böylelikle 3 yapar. Yani son soru. Dokuzuncu sorunun cevap böylelikle. Cehan çıktı mı? Çıktı. Ve arkadaşlar ÖSYM tarzı testlerden test 3'ü bitirdik. O zaman Bir sonraki videoda. Yani ÖSYM tarzı test 4'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.